Ceyda bisikletine biniyor ve mahallede gazete dağıtıyor. Dağıtım rotasında yani güzergahında 189 gazeteyi dağıtmak 3 saat sürüyormuş. Pekala, soru şu, Ceyda'nın saat başına dağıttığı gazete miktarı nedir? Yani gazete bölü saat oranımız nedir? Şunu bir daha yazalım, yani 180 gazeteyi, 189 gazeteyi dağıtmak 3 saat alıyor. Bu birinci cümlenin bize söylediği. Ama biz her saate düşen değeri, yani başka bir deyişle her saat başına düşen gazete miktarını bulmak istiyoruz. O zaman ilk olarak biz burada bu değerleri ters çevirebiliriz. O zaman ne oldu? 189 gazete bölü 3 saat. Yani 189 gazeteyi dağıtmak 3 saat alıyor. Burada sadece pay ve paydanın yerini değiştirdik. Şimdi de bunu en basit halinde yazmak istiyoruz. Bakalım bu sayı 3'e bölünebilir mi? 1 ve 8'i toplarsak 9, ona da 9 eklersek 18, 18 de 3'e bölünür. Biliyorsunuz, bir sayıyı oluşturan rakamların toplamı 3'e bölünebiliyorsa, o sayının kendisi de 3'e bölünebilir. O zaman hem payı hem de paydayı, yani 189'da 3'ü de 3 ile sadeleştirebiliriz. 189'u 3'e bölelim. Evet, 18'de 3. 6 kere var değil mi? 3 kere 6, 18. 18'ler gitti. 9'u aşağı indirdik. 9da 3. 3 kere var. 3 kere 3, 9. Kalanımız yok. Demek ki 63. Şimdi 3'ü de 3'e bölersek 1. Yani sonuç olarak 1 saat için 63 gaztemiz var. Ya da bunu 63 bölü 1 olarak da yazabiliriz. Hatta 63 olarak yazarız. Saat başına 63 gazete.